Satır arasından herkese hayırlı haftalar. Bu haftada geçen hafta söylediğimiz gibi Tesbih Ağacının Gölgesinde isimli Hikaye ile karşınızdayız. Harper Lee'nin kaleminden çıkıp Türkçeleştiriliyor. Bir Amerikan Rüyası demek daha faydalı olabilir bu kitabı değerlendirmek adına. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kendine geliş serüveninde modern çağ atlama peşinde hareket ederken gelişim çağı diye tabir edilen o alanda yaşanan gerçeklikler sanki bu yakın tarihte de kendi ülkemizde ve kendi coğrafyamızda yaşadıklarımızla örtüşüyor. Bu manada hem Amerika'nın o kültürel hızlı dönüşümünü ki kökleri çok da sağlam değil, bir diğer taraftan eğer biz bu köklü yapımızdan vazgeçersek ya da Değişimlere karşı tavrımızı netleştirmezsek nelerle karşılaşabiliriz aşağı yukarı bunları okuyacağız. Hadi bakalım Harper Lee o tarihleri nasıl anlatıyor bize bütün işlenliğiyle. Karakterimiz New York'tan yaşadığı memlekete doğduğu memlekete geliyor ve bu memlekette yaşadıkları bazı serüvenleri kendi zihninde değerlendiriyor. Biz hikayenin o zihinsel değerlendirme alanına Önem veriyoruz ve oradan okumalar yapmaya çalışıyoruz. Gene Lewis kolay bir çıkış yoluyla karşılaştığında mutlaka zor olanı seçen biriydi. Buradaki kolay yol Hank'le evlenmek ve kendine baktırmaktı. Birkaç yıl sonra çocukların boyu beline geldiğinde... Asla evlenmesi gereken adam ortaya çıkacaktı. Kalp yoklamaları, telaşlar, alevlenmeler ve kızgınlıklar, postanenin basamaklarında uzun bakışmalar, herkesin payına bolca düşecek bir bedbahtlık. Bütün o hatırala, haralı, güreli ve cenaplık bitince geriye kalan tek şey Birmingham Taşra Kulübü tarzı bir başka küçük pespaye gönül macerası olacaktı. Bir de Westinghouse marka son model mutfak aletleriyle dolu kendi elinle inşa ettiğin kişiye özel bir cehennem. Evliliğe böyle bakıyor Amerikan kadını o tarihlerde. Dolayısıyla evlilikten amaç nihayetinde özünü kaybedince ziyadesiyle o çalışma potansiyelinin arkasında artık aile gerekliliğinden çok gereksizliği hissediliyor duyularda. Bugünlerde... Bizim genç kızlarımız da aynı duyuları ifade etmiyorlar mı? Evet bundan uzun yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de hanımefendiler aynı düşüncelere sahip olmuşlar. Ama bakış açısında kullanılan kelimelerin bile birbiriyle örtüşmesi sanki bunun bizlere öğretilmiş bir halde olduğuna dair de önemli işaretler taşımakta. Ailenin de bu kız çocuklarından beklentisini de şöyle okuyoruz. Dolayısıyla geleneksel yani henüz geleneksel olmamış ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kısacık tarihinden bakınca geleneksel olan anlayış şu sözü söyler. Maycomb her kız evladın görevini yerine getirmesini beklerdi. Tek oğlunu kaybetmiş, dul bir babanın tek kızı olarak Jim Lewis de görevi gayet açıktı. Eve dönmeli, babasıyla birlikte yaşamalıydı. Bir kız bunu yapardı. Bunu yapmayana da kız evlat denmezdi. İşte tam da burada yazarın insana öğretmek istediği alana giriyoruz. Bunu yapmayana da kız evlat denmezdi denilerek. Halbuki bunun bir vazife olduğu düşüncesinden çıkılmış, bunun bir mecburiyet olduğu ifade edilmiş. Sevgi yoksunluğunun veya Yoksun olsa daha rahat edeceğimizin bir görencesi var karşımızda. Bu görüntüyü yazar kendi eliyle öğretmeye başlamış. Hani en başında dedik ya bazı şeyler var aslında öyle değil bize öyle öğretiliyor. İşte bu cümle bir yazarın bir insana okurken nasıl bir şey öğrettiğine dair delildir. Kadınların bu düş dünyasında okumaya devam ediyoruz tabi öğretildiği şekliyle. Değişik ve gizemli bulunmak asıl kadınların hoşuna gidiyorlar sanıyordum diyor. Bir erkek gözüyle tabi. Hayır yalnızca değişik ve gizemli görünmek isterler. Bütün o deve süsler filan aralandığında bu dünyada doğmuş her kadın onu bir kitap gibi okuyabilen güçlü bir erkek ister. Onun aşığı olmakla kalmayıp dünyayı sırtlayabilen bir adam. Aptalca değil mi? Koca değil baba istiyorlar o halde. ''Sonuç oraya varıyor.'' dedi John Lewis. ''Kitaplar o konuda haklı.'' Harry ''Bu akşam bilgeliğin üstünde.'' dedi. ''Tüm bunları nereden öğrendin?'' ''New York'ta günah içinde yuvarlanırken.'' dedi kız. ''Evet, onların bakış açısıyla bir günahkar olduğunun altını çizdi. Siz beni öyle görüyorsunuz. Ama alt metin şu... Beni günahkar olarak adlandırırken benim artık evlilik müessesesine bakış açımın açılmış olması işinize gelmiyor. Yine bir öğretici var. Koca değil baba istemek sözünün arkasında kendi dünya hayatının en zevkli kısımlarını istediği kadarı ve gibisiyle yaşayabilme talebi satırlarla öğretiliyor. İnsan duyguları kıtır kıtır Kesiliyor tabir caizse. Duygular böyle alt üst edilirken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan dini dönüşüm, daha doğrusu dinin algı biçimindeki dönüşümden söz ediyor yazarımız. Şimdi oraya bakacağız. Kasabanın üç kilisesinin metodist, baptist ve presbiteryen bir araya gelip konuk vaizli dinlemesi bir gelenekti. Ancak zaman zaman kiliseler tek bir vaizde ya da ödenecek ücrete hemfikir olmadığında her cemaat herkesin katılımına açık kendi toplantısını düzenlerdi. Dolayısıyla bazen halk tam 3 haftalık ruhani bir yeniden uyanışa maruz kalırdı. Dinsel duyguları canlandırma zamanı, savaş zamanıydı. Günahla savaş, Coca-Cola ile, filmlerle, pazar günü avlanmayla savaş, genç kadınlardaki giderek artan boyanma ve ulu orta sigara içme eğilimiyle savaş, viski tüketimiyle savaş, bu bağlamda her yaz en az 50 çocuk mihrabın karşısına geçer, 21 yaşına kadar içki ve sigara içmeyeceğini küfretmeyeceğine yemin ederdi. Jean-Louis böylesine bulanık bir şeyle savaşmanın tam olarak nasıl olacağını bir türlü çözemedi. Tıpkı bunda yemin edecek hiçbir yan bulamadığı gibi. Bir başka savaş da kasabanın hanımları arasındaydı ve gezici vaize en iyi sofrayı kimin kuracağına ilişkindi. Bu arada Maycomb'un daimi papazları da bir hafta kadar karınlarını bedavaya doyurmuş olurdu. Bazı saygısız çevrelerde yerel din adamlarının fazladan iki haftalık ödenek uğruna kiliselere kasten ayrı tören düzenlediğine dair imalar dolaşılırdı. Evet bir e, Hristiyan çerçevesinden bakılsa din eleştirisinin yaşanan ayrışma sürecinin tetiklenmesiyle bizlere ifade ediliyor. Ama farkında mısınız bizde de insanlar bizler hepimiz bir savaşta değil ama yaşadığımız hayatı daha zevkli hale getirebilmek için günahlarla koşulmuş her ne varsa onları bir kenara bırakmak zorunluluğumuzu bilimsel ilmi sosyolojik psikolojik velhasıl bütün bilgi dağarcımızı kuşatabilecek ibarelerle anlatmaya çalışmıyor muyuz evet ama karşı taraf onu bir savaş olarak bize öğretiyor. Ve sonunda da şunu diyor. Siz menfaat menfaatperest bir hayat yaşadıktan sonra dinin sizi düzelteceğine mi inanıyorsunuz? Siz düzgün değilsiniz ki din sizi ne yapsın? Aynı zamanda bu din adamların da bozulmuşluğunun altını çiziyor. Evet muharef bir dinden bahsediyoruz. Ama insanoğlunun ve ancak... Yaşam biçimini düzeltmesinden önce din geliyor ki yaratılışımızın merkezinde bu var. Önce din var ve bu dine göre yaşamak gerekliliğince insanın kendini düzeltebilme süreci ve imkanı var. Ama bunun tersini anlatınca sanki insan önce düzelmeli. Düzelirse namaz kılmalı, düzelirse oruç tutmalı deme anlayışının da altını oluşturuyor. Hikaye hep aynı. 60 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde bu söylemle. Çok daha kısa tabii 40 yılda bu dönüşüm sağlanırken ülkemizde 120-130 yıldır devam eden bu söylem elhamdülillah halihazırda hazırda e, Amerika kadar büyük toplu bir değişime vesile olmamıştır. Ama ve ancak yine ciddi bir dönüşümün içinde olduğumuzu unutmamak ve bu cümleleri neredeyse ezberlemek lazım. Hani bir önceki bölümde cehennemden bahsetmişti ya, Louis şimdi şöyle diyor, Louis için cehennem tam olarak Alabama'nın Mycon kasabası büyüklüğünde bir ateş gölüydü. Ve etrafı 60 metre yükseldiğinde bir tuğla duvarla çevriliydi, bu öteden beri böyleydi, böyle de kalacaktı. Şeytan, günahkarları tırmıkla duvardan aşağıya itiyor, onlar da bu sıvı sülfür çorbasında sonsuza kadar fokurduyorlardı. Yaşadığı hayatı cehennemle özdeşleştirme çabası ülkemizde de birebir görülmektedir. Halbuki cehennemin içi insanın bütün nefsani illetleriyle doldurulmuştur. Öyle çıkarız yola. Ama bunun tersini anlatınca sanki dünya hayatına harap etme uğruna bizlere Cenab-ı Hakk'ın haşa ve haşa ve haşa sanki kendi zevkini tatmin ediyormuşçasına söylemlerle karşılaşmaktayız bugünlerde sokaklarda Genç kardeşlerimizin ağzında. Henüz gönüllerine inmeden, henüz hayatları tamamen dönüşmeden bir an önce bir şeyler yapanlara yardımcı olmak lazım. Sonra da bir şey yapmış olmak lazım. E böyle bir anlatım olur da tarihin başlangıcına gidilmez mi? Gidilir elbet. Tarihin başlangıcından beri dünyanın tüm egemenlerinin beyaz olduğu meselesinden gerçekten etkilendim. tek istisrar Cengiz Han mı ne? Öyle biriymiş diyerek bu Doğu toplumlarına bir yatıfta bulunuyor. Çünkü Cengiz Han Doğu toplumlarının en önemli figürü batıda. Yazar bu konuda pek adil davranmış diye bir tırnak kaçmışız. Öldürücü darbeyi de firavunların beyaz kölelerin ya siyah ya da Yahudi olduğunu belirterek indirmiş. İyi de bu doğru değil mi yani? Elbette ama... Bunun meseleyle ne ilgisi var diye sorulduğunda ben de aynı şeyi soruyorum. Yazarın her seferinde bir hikaye anlatırken araya bu dini unsurları sokuşturma gayreti aslında egemen güçlerin din tarafından oluşturduğuna dair bir alt metin. Yani din olmasaydı diyor egemenlik diye bir şey olmayacaktı. Ve en nihayetinde Amerika'da bugün din dediğiniz şey tamamen folklorik bir hale gelmedi mi? Tam da öyle. Peki bizde istenen ne? E biz de bunun çok öncesini değil şu anda yaşadıklarımızı okumuş oluyoruz. Ne yazık ki. Sorunu aramaya çalışıyoruz. O sorun şöyle ibareleniyor. Sorun burnu sümükte zencilerin çocuklarına zahin okula gitmesi ya da otobüsün ön tarafına binmesi değil. Yani size anlattığımız gibi din demiş oluyorlar. Hristiyan uygarlığın varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği ya da komünizmin köleleri olup olmayacağımız zenci avukatlar anayasayı çiğneyerek Yahudi dostlarımız İsa'yı öldürenler Zenciye oy verdiler. Babalarımız, zengin yargıçlar ve şerifler ayrı ve eşit toplanan vergilerin yüzde 95'i zenciye ve o yaşta av köfeğine. Altın buzağının peşinde dolanıp durarak inci ile Şerif'i vaz eden Roosevelt denen hanım, pis zenciğ ağaçı 45 zencinin gönlünü hoş edecek bir tanecik Güneyli deniyor. Ve İsa'nın bir zenci yüzünden çarmıha gerildiği söyleniyor. Zencillere karşı tutum ve davranış Amerika'da halihazırda hazırda var. Tabi bu bizim ülkemizde tam ve birebir elhamdülillah olmadı ama bir alt metin bakışında kısaca şöyle görebiliriz bunu. Yine dini bir vurgu var. Sanki bu zenci anlayışında oluşturmuş olan bir din. Ne varsa hep dinden geliyor dermiş oluyor bütün dertler. Yaşadığı memleketin sosyolojik tahlili ise şöyle gelir. İlçede şimdiye kadar büyük bir belaya karşılaşmamızın tek nedeni Güçlü bir şerifimizin olması Bu da Amerika'nın herhalde adalet duygusuyla ve 911 aradığınızda bir an önce gelen polis teşkilatıyla anlamlı buluyor Sen olup bitenin farkında değilsin Kendime bildiğim bileli iyi davrandık onlara Gerektiğinde kefaletle hapisten çıkardık Gerektiğinde borçtan kurtardık Ortada iş yokken onlar için iş yarattık Kendilerini geliştirmeleri için teşvik ettik Onlar da medenileştiler ama tatlım o uygarlık tilası öyle ince ki bir avuç kuzeyli zenci tam 100 yıllık gelişmeyi bir çırpıda yerle bir edebiliyor işte. Hayır efendim, onları koruyup kolladığımız için bize bu şekilde teşekkür etmelerinden sonra artık başları derde girdiğinde MyCom'da bir kişinin bile içinden onlara yardım etmek gelmiyor. Tek yaptıkları kendilerini besleyen eli ısırmak oldu. Zaman zaman bizim ülkemizde de Savaş nedeniyle bize sığınmak zorunda kalmış olan bizim kardeşlerimiz adına da söylenir ya bu cümleler. Allah korusun bu noktaları gelmez elbette. Ama bir incelik var yine burada. İnsanoğlunun bir başkasına yardımı ancak kendi kadar olmalı üstüne çıkarsa kendimden vermiş olmalıyım duygusu ne yazık ki Amerika'nın kötlerine kadar işlemişti. Bu ise dinden vazgeçişle başlayan sürecin. En temel özelliğiydi. Sonuçta Amerika'yı kuranların dinin hayatın kökeninde olduğu değil, çalışmanın hayatın gereğinde olduğu anlatımı hiç unutulmamalı. Hristiyan olduğumu sanırdım. Oysa değilmişim. Ben başka bir şeymişim ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bugüne kadar doğru ve yanlış diyebildiğim ne varsa bu insanlardan öğrendim. İşte tam da bu insanlardan. Dolayısıyla sorun bende demek ki. Onlar da değil bana bir şey olmuş demek. Hepsi birden acayip birbirini yankılayan bir biçimde işlerin zenciller yüzünden bu hale geldiğini söylemeye çalışıyor. Ama Tanrı şahit alıp başıma gidecek noktaya gelmemin nedeni zenciller değil şu pencereden uçup gidebilirim hem de her an. Evet Hristiyan değilmişim diyor artık o sorgulama sürecine geldik ve sorun bende diyor bana bir şey olmuş ve içimdeki sesleri bugüne kadar dinlememişim bir dinleseydim bak bu güzel, güzel gelişmelere vesile olacaktım diyerek bizlere sen de içindekini bir dinlesene demiş oluyor yazar. Bir bak bakalım senin dinin sana ne emretti de hangi zevklerden vazgeçtin onlara bakarsan değişmek zorunda olduğunu göreceksin demeyi bize öğretiyor ne yazık ki. Doğu toplumlarında yaşanan değişim sürecine bir dem tutuyor yazarımız ve diyor ki kuzeyde başı çeken zencillerinin Gandhi'nin yaptığını yapmaya çalıştıklarını söylüyor. Eh bunun ne olduğunu da biliyorsun. Evet bunun ne olduğunu biz biliyoruz aslında işin arkasında Gandhi'nin e, Hindistan'ı nasıl mahfı ettiğine dair ayrı bir konu. Maalesef bilmiyorum neymiş aha geliyor işte komünizm. Yani din gidiyor ama yerine başka bir belamız var komünizm deniyor. Ah komünistlerin şiddet yoluyla devirmekten, yakıp yıkmaktan falan yana olduğunu sanıyordum. Hester başına hayır dercesine salladı. Sen nerede yaşıyorsun Jean-Louis? İşlerine gelecek her yolu kullanır onlar. Tıpkı katolikler gibiler. İnanılmaz bir şey değil mi? Evet kapitalist olmaz sonucunu nihayetinde seçmiş olan bir memleketin komünizmi... Gerçek manada bir tehdit olarak görmesi doğaldır ama komünizmi katolikle birleştiriyor olmak işte yazarın tercihidir ve size bir başka öğretidir. Bu öğretinin tam aksindeyse hakiki bir kapitalist olmanın bütün gerekleri varsa eğer onun başkenti olsa olsa New York olur. Yazar burada harikulade bir sözü sayfalar sonra söylese de satır arasında birleşir onlar ve şu ibare önümüze gelir. ''New York'ta kendi kendinin efendisisin. İstersen o güzelim yalnızlığınla uzanıp bütün menhatını kucaklayabilirsin. İstersen de cehennem olup gidersin.'' E merak etmeyin anlatım devamı var biraz ileride. E New York nasıl bakalım? New York'ta bütün yanıtlar var. <gülüyor> yani dinde, inançta yanıtlar yok ama kapitalizmin başkentinde var. Nasıl bir cevapmış o? İnsanlar Genç İbrani Erkekler Birliği'ne İngilizce Konuşanlar Derneği'ne Carnage Hall'a sosyal araştırmalar okuluna gidiyorlar ve yanıtları buluyorlar. Şehir sloganlarla, izimlerle ve hızlı kesin yanıtlarla soluk alıp veriyor. Hepsini reddediyor. Paran varsa yaşarsın, yoksa... Cehennemin dibine kadar yolun var demiş oluyor. Hatta yolun bile yok. Cehennemin dibi orası. Öz eleştiri mi diyeyim? Öz yerin dibine batırma mı diyeyim? Amerikan rüyasının ta kendisi mi diyeyim? Ama şu cümleler biraz bizim kendi ülkemizi düşünmeye sevk etmeli bizi. Ülkenin kalanına bir bak. Düşünce yapısı açısından güneyi çoktan solda hep geçmiş. Bunu biz doğu batı diye bakabiliriz. Mülk edinme hakkı denen örf ve adetlerle dayanan o kadim hukuk kavramı neredeyse ortadan kalktı. İnsanların bir hükümetin görevlerine karşı tavrı beklentisi değişti. Ezilenler ayağa kalktı talep etti ve haklarını aldı. Bazen hak ettiklerinin de fazlasını. Varlıkların daha fazla alması kısıtlandı. İhtiyarların kış ayazlarında korunuyorsun. Ama kendi çabanla, kendi isteğine değil kendine bakabileceğine güvenmiyoruz. Dolayısıyla seni güvence altına alacağız diyen bir devlet tarafından. Devletin güvence altına almasını biraz da kontrol etkisi olarak algılanıyor ki belki tarihin ilerleyen dönemlerinde artık Amerika Birleşik Devletleri'nde devletin bütün koruyuculuk ilkeleri de ortadan kaldırılmış olmuyor mu? E böyle bir ülke olsa ne olur cevabı şöyle gelir bu ülkede beni korkutan tek şey şu devlet bir gün öyle bir canavarlaşacak ki en küçük bireyler ayaklar altında ezilecek ve artık yaşamın hiçbir değeri kalmayacak. Amerika zaten bu hale geldi mi evet ama şöyle bir incelik var şu yorgun dünyamızda Amerika'nın hala tek ve benzersiz yanı. Burada bir insanın beyninin götürülebildiği yere kadar gidebilmesi, istiyorsa da cehennemin dibine gidebilmesi. Ancak bu da fazla sürmeyecek deniyor. Tam bir kapitalizm. Çok fazla sürüyor. Sebep mi? O dine başından beri saydırdıklarınız. Yandan gelen bir düzeltme talebi belki de yazarın kendi iç vicdanından değil, tam da öğretmesi gerekenlere adam akıllı öğretmesi adına geliyor. Her ne onu düzeltti dinle. Bir tanem insanların özellikle de erkeklerin yaşadıkları topluma hizmet edebilmeleri için o toplumun belli taleplerine uymaları boyun eğmeleri gerektiği hiç aklına gelmedi mi? Boyun eğerek olmuyor aslında bu işler. Dirayet doğuluyor ama bu ayrımı anlatmaya pek vakit yok. Amerika'da uzun yıllar boyunca etkisini sürdürmüş hala da varlığından iddiası olan bir klan biliyorsunuz vardır örgüt olarak uzun zaman önce saygın bir örgüttü diye bahsediyor yazarımız bundan. Masonlar gibi bir ağırlığı olan neredeyse her erkek onun üyesiydi. Bay Finch'in gençliğinde yani. Bay Finch'in de katıldığını biliyor muydun? Bay Finch'in hayatı boyunca katıldığı hiçbir şey şaşırmam artık şimdi anlaşılıyor diye cevap gelirken karşılık şöyle oluyor. Canlıyız. Kapa çeneni. Bay için Klan'dan hiçbir çıkarı yoktu şimdi de yok. Örgüte neden katıldığını biliyor musun? O maskelerin ardında tam olarak hangi kasaba sakininin bulunduğunu öğrenmek için. Hangi erkeklerin hangi insanların. Tek bir toplantıya gitmiş bu doğduğun yetmiş. Ulu büyücü mer metodist vaizmiş. <gülüyor> i̇şte Klan örgütünün Amerika'daki yapmış olduğu her türlü kötü fiil en son yine döndü. Din adamına geldi. Kötü örgütleri de din adamları kurar. Artık öğretildi. Geldi kitabın sonuna son cümle. Üzerine bir yorum yapmayacağım. Yorumları size bırakacağım. Haftaya yine Batı, düşünce, Batı Felsefesi Doğu Düşüncesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstediğiniz kitapları yine YouTube yorumları yazın. Bakalım içinden hangilerini seçebileceğiz. Vefat düzeyimiz arttıkça daha çok bekliyoruz. Daha çok sıkılıyoruz. Haftaya görüşmek üzere nasipse. Kadın sağlıcakla.